Ya işte mesela Kürtistan'da millet aşı olmuyor ya. Size şaka gibi geliyor değil mi? Çünkü devlete güvenmiyor. Ben hem yani çift dillilerinde gidiyoruz. Diyarbakır, Mardin, Siirt işte benim dekil olduğum bil. Niye aşı olmuyorsunuz diyorum? Çünkü Diyor biz kendiye güvenmiyoruz ki. Ya Rabbim hep. Ya iş buralara kadar vardı. Çünkü ayrımcılık ve ötekileştirme hani bugüne kadar yaşananlar o kadar Korkunç ki tablo olarak. Yani iyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaş Mesela çip takacaklar diyorlar. Yani böyle kısırlaştıracaklar. Şimdi O güven olgusu, yani devlete güven, iktidara güven, benimleğimde bir şey yapar duygusu kaybolmuş.